Şimdi 1200 liralık tartışma var efendim o 1200 liralık tartışma esnafa kimin yardımı yaptığıyla ilişkili çünkü MHP'li belediye tarafından esnafa destek olsun diye dağıtılan bir 1200 lira var ama sahiplenen başka bir parti ve üyeleri tartışma da oradan kopuyor zaten. Belediyelerin çıkarmış olduğumuz 1200 lira krediye müracaat yardıma müracaat ettiniz mi? Abi ona bir hafta oldu sağolsunlar bugün yatırmışlar. Üniversitesi biz olmasaydık onlar ters tepiyotmuş. Şimdi işin sahibi gibi iktidarı bir tarafa bırakarak burada bir emek hırsızlığına girmek doğru değildir. Ceylon olarak evet diyoruz, ben İslam'ın yanındayım dedim. Bildiğini dağıtarak bu işi kendilerine böyle uyanıklık yapmak bu tabiri caizse Siyaseten çok uygun olmayan, siyasi nezakete çok uygun olmayan, ahlaki olmayan bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Esnafa yapılan yardımları kendileri yapmış gibi gösterdi. Bu da yetmedi, sokak sokak gezerek insanları ikna etmeye çalıştılar. Ceylon olarak evet diyoruz, ben yanındayım dedim. Çevrenci de söyleyin ne olursunuz, tamam. yani. Eş, dost, şubu. Tamam, tamam, tamam, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi etik de bağdaşmayan tavrı tepki topladı. Bu belediyelerin çıkarmış olduğumuz 1200 lira krediye müraca yardıma müracaat ettiniz mi? Abi ona bir hafta oldu sağ olsunlar bugün yatırmışlar. Heh, ben de bir iki aldım. Ben belediye meclisiyim. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde başkanlık yazısıyla olağanüstü toplanan belediye meclisi esnafa yardım kararı aldı. Her esnaf başına 1200 lira bir nakdi destek. Veriyoruz. Bu konu, Temeskut Belediyesi'nin belediye başkanı olarak bizim irademiz ve başkanlık yazısıyla meclise gelen bir konu. Yani bir belediye meclisinin önergesiyle e, değil. Desteğin altında AK Parti, MHP ve CHP'nin imzası vardı. İYİ Partili meclis üyeleri çekimsel davrandı. Şu ana kadar yaklaşık 2500'ün üzerinde esnafımıza nakit yardımımız yapıldı. Ve muracatlar... 5 bin civarına ulaştı. Dolayısıyla 10 milyon civarında bir nakdi yardımı esnafımıza aktarmış olacağız. Buraya kadar her şey normaldi. Ta ki CHP'li meclis üyelerinin broşürlerle esnafı dolaşmasına kadar... CHP'li isimler desteği size bizim partimiz sağladığı iddiasını ortaya attı. Bu da yetmezmiş gibi Cumhur İttifakı engel olmaya çalıştı dedi. Bu belediyelerin çıkarmış olduğumuz 1200 lira krediye müraca yardıma müracaat ettiniz mi? Abi ona bir hafta oldu sağ olsunlar bugün yatırmışlar. Ben de verir ki abi. Ben de demecisiyle. Cumhuriyet biz olmasaydık onlar ters tepiyormuş. Oysa esnafa destek için gelen teklif MHP'li belediye başkanı Enver Demirel önerisiydi. Bunu sanki kendileri yapıyormuşçasına bunu kendi iradeleri'nin sonucu olarak olmazsa sanki onlar olmazsa olmayacakmış gibi esnafı gezerek bir bildiri dağıtarak ve o bildiride grup başkanlarının ismini vererek telefon numarasını vererek böyle bir e, siyasi nezakete de uymayan etik de olmayan bir çalışma yapmaları Gerçekten üzücü olmuştur. Belediye Başkanı Enver Demirel, CHP'li meclis üyelerinin yaptığına gayri ahlaki olarak nitelendirdi. Bildiri dağıtarak bu işi kendilerine böyle uyanıklık yapmak, bu tabiri caizse siyaseten çok uygun olmayan, siyasi nezakete çok uygun olmayan, ahlaki olmayan bir durum olarak ortaya çıkmıştır. CHP'li meclis üyesinin çevrenize de anlatın diyerek propagandasını sürdürmesi de bu kadar da olmazdı dırttı. Çevrenize de söyleyin ne olursunuz. Tamam. yani. Eş, dost, bu. tamam, tamam, tamam. Bugün esnaf zor durumda mı? Bugün yanında olacaksın. Biz bunu yaptık. Bunu yapmaya da devam ediyoruz.